Selam arkadaşlar, ben Şengül Şen Tarotları kanalıma hoş geldiniz sevgili Koç Burcu arkadaşlarım nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir efendim sizler için Haziran ayında benim Koç Burcu arkadaşlarımın neler bekliyor? Koç Burcu arkadaşlarımın hayalleri, istekleri ya da dilekleri mi diyelim ne diyelim gerçekleşecek mi? Onları neler bekliyor? Şöyle bir çay falan açmak istedim sizler için ardından da. Tarotumu açacağım. Bakayım benim koç burcu arkadaşlarım için çayım ne gösterecek? Ardından tarotum ne gösterecek? Şöyle başlayalım sevgili koç burcu arkadaşlarım için. Efendim gözünüzün önünde açıyorum bakın. Önceden ayarlamamız yoktur bakın. Sevgili koç burcu arkadaşlarım. Aa, o çok güzel. Şöyle önce sıvısını bir alalım. Alalım sevgili arkadaşlarım çünkü hala geliyor. Evet. Hmm. Bu kez tuhaf. İlginç. Bakın. Sevgili koç burcu arkadaşlarım elimden de görülmüyor sanırım. Şöyle bir göstereyim ben size. Çevireyim. Hem güzel hem biraz tuhaf. Şöyle diyeyim ben size. Sevgili koçlarım benim onlara bu yapılır mı? Ben genelde çöp derim. Bakın. Geçmiş sıkıntılarınız var sizlerin. Geçmişte haksızlıklara uğramış. Benim koç burcumun Bay ve bayanı. Hepinize söylüyorum sevgili kardeşlerim. Güzel insanlar. Severim ben koç burçlarını. Yalnız toplanmamış bakın. Hala geçmişten acı çeken koç burcu bay bayan insanlar var. Ama aileden darbe yediniz. Ama çevrenizden. Ama iş hayatınızdan. Ama aşk hayatınızdan. Bakın toplanmamış. Çevireceğim. Şimdi hazır dökülecek. Sevgili canlarım benim. Bakın görüyorsunuz değil mi? Şu vaziyeti görün dip kısım tamamen kapalı toplanmamış. Şu kısma toplansaydı ben size artık sıkıntıları toplamışsınız, atma zamanı gelmiş diyecektim ama hala geçmişten sıkıntı duyan, sıkıntı alan Koç burcu arkadaşlarım var. Şöyle bir bakalım canlarım benim. Evet, sevgili Koç burcu arkadaşlarım, güzel insanlar, çok güzel, hoş şeylerde çıkmış tamam. İşinizde, gücünüzdesiniz. Bayanlardan başlayacağım önce bayanlara öncülük verelim sevgili koç burcu arkadaşlarım bayanlar çalışıyor güzel işinde gücünde güzel verim yapıyorlar işinde gücünde işinden gücünden memnun olmayan bayanlarda var fakat iki büklüm şekliyle bir şekilde gerçekleri kabullenmişler ya iş yerinde patrondan rahatsızlar ya kendi işlerinden bir şekilde rahatsızlar ya çalıştıkları arkadaşlarından bir şekilde Memnun olmadıkları her neyse iş hayatında bayanlarımız kabullenmiş. Tamam eyvallah bu böyle olsun demiş. Artık ne tür haksızlığa uğradıysa kabullenmiş bayanlar var. Koç burcu bayanlarımız karıştırmayalım çünkü Koç burcu arkadaşlarıma bakıyorum. Gelelim beylerimize. Beylerimiz gayet verimli canlılık gelmiş, enerji gelmiş, o çevrede açılmış. Belki borcu harcı vardı. Belki de iş hayatında bir yükselişe geçti. Koç beylerin beylerinde öyle bir verim var. Çok güzel. Çevresi de açılmış. Aydınlığa doğru gidiyorlar. Küçük küçük de balıkları çıkmış hemen karşılarında. Çok güzel. Aşk hayatlarında biraz sıkıntı çıkmış. Koç burcunun bayanı ile bayında aşk hayatlarında sıkıntı çıkmış. Ama bayanları şunu söyleyeyim. Bazı bayanlar, koç burcu bayanları ikilem arasında kalmış. Aşk hayatlarında. Kaderlerinin değişmesini istiyor. Kaderinin değişmesini isteyenler var. Ama şöyle de bir şey var sevgili koç burcu arkadaşlarım. Hadi iyince de kader değişmiyor. Ama merak etmeyin. Bakın hemen üst kısımda tertemiz kuşlar çıkmış. Yalnız biraz mesafesi var bunun. Arada bir mesafe var. Biraz beklemeniz gerekiyor. Sevgili koç burcu bayanlarına söylüyorum. İnanın sürprizli gelecek hazırlayabileceğiniz Baylar yolunuza çıkacak. Birazcık sabır iski. Biraz biraz. Çok değil öyle bir yıl, iki yıl, üç yıl değil. Belki iki ay, belki üç ay. Tane tane yolunuza istediğiniz gibi şahıslar çıkmaya başlayacak. Dolayısıyla siz de ne yapıyorsunuz? Hemen plana, projeye gireceksiniz. Uzun vadeli bir çatı altında birleşme diyelim biz buna. Sürpriz gelişmelerle karşılaşacaksınız. Çalışan koç burcu bayanları. Koç burcunun erkeklerine gelince onların da aşk hayatı sıkıntılı çıkmış. Bazıları risk almak istiyor, sevdikleri var, hoşlandığı kişiler var. Belki de bu Koç burcu beylerinin engelleri olabilir. Aileleri istemiyor olabilir. Farklı engeller olabilir. Acaba risk alsam mı diyenler var. Bunu siz bilirsiniz. Bir şey demeyeceğim. O konuda bir şey söylemeyeceğim. Çünkü ikilem arasında, ikilem arasında olduğu için karar sizindir. O konuda ben bir şey söylemiyorum canlar engeller var. Neyse ben o konuya girmeyeyim fazla. Delikanlılarımıza gelince. Delikanlılarımızın iş hayatı güzel. İşinde, gücünde az çok kazanıyorlar. İşini gücünü yapanlar var delikanlılarımızda. Güzel. Zirveye çıkamamışlar. Onlar daha yeni acemiler. Tam ustalaşmamışlar ama işinde gücünde gayet o sabah kalk, akşam gelişleri güzel. Aşka yatlarında ise arayış içindeler koç burcunun delikanlıları yani nasıl diyeyim böyle 12'den vurmak istiyorum kaderimdeki insan gelsin arayışı içindeler merak etme güzel kardeşim İnan, altı ay içerisinde hayatının aşkı yavaş yavaş yavaş hayatınıza giriş yapacak hiç merak etmeyin koç burcunun genç kızlarına gelince aman Allah'ım aman Tanrım at boynu bükük çıkmış Genç kızımız atın üstünde kalmış burada. At önünü göremiyor, boynu bükük bir şekilde bakın resmen nasıl da çıkmış. Yani koç burcunun genç kızlarının karşısına sağlam kişiler çıkmamış. Da bütün hepsine söylemiyorum. Bakın resmen burada çıkmış bu. İstedikleri gibi kişiler yoluna çıkmamış, Boyunları bükük kalmış, hayalleri yıkılmış genç kızların. Güzel kızım hiç merak etme. Sana da iki ay içerisinde bu yaz çok güzel talipler gelecek. Geldi mi taliplerin? Geldi. Değerlendireceksin. Öyle bir değerlendireceksin ki bir süre sonra geriye bakış yapacaksın. Neydi o eski günler? Neydim ne oldum diyeceksin. Mutlu olacağın kişiler yoluna çıkacak hiç merak etme gelelim ev hanımlarına aman Allah'ım aman Tanrım ev hanımları bazı Koç burcu arkadaşlarımızın ev hanımlarında şok durumları var. Geçmişe dair hatalar yapılmış. Kayınvalideyle mi kavga ettiniz? Eşlerle mi kavga ettiniz? Yoksa kendi ailenizden sizi mi dışladılar? Bir şok durumları meydana gelmiş geçmişte. Geçmişten bununla alakalı Belki de miras sorununuz vardı ev hanımları size söylüyorum bakın ya da boşanma durumları meydana gelebilir bir mahkeme durumu görülüyor biraz sıkıntılı şu an için tam olarak çıkışı burada verilmemiş daha sonra ona bakacağız sağlığa gelince aman Allah'ım hasta yatan koç burcu arkadaşlarımız var bakın bu dip kısım tamamen kapalı görülmüyor ve üstünde yatanlar var böyle bir şey yok ya üstünde yatanlar var. Hiç merak etmeyin. Bekleyişte olanlar var. Bazı arkadaşlarım bekliyorlar. Adında I harfi, I harfi, Z harfi, A harfi olan arkadaşlarımıza çok güzel haberler gelecek. Tertemiz adınız, soyadınız olabilir. Uzaklardan tertemiz gelecek güzel haberler. Size hasret duyan veya sizin yolunuzu bekleyen kişilerden gelecek bu güzel kardeşlerim. Hiç merak etmeyin. Tertemiz, tamam, temiz kalpleriniz çıkmış hiç hiç merak etmeyin evlilere gelince bakın çiftler çıkmış şu köşede kalple birlikte çiftler çıkmış evli çiftlerimiz evli olanlar bazı bayanlarımız tedirgin anlaşmışlar eşleriyle mutlu mesutlar yalnız acaba bizim aramıza kara kedi girer mi girecek kardeşim bazılarımızınkine girecek girecek çünkü burada bozulma durumları meydana gelmiş bakın arkadaşım ben bunu bu şekilde tutacağım ki karşından karşıya göreyim diye özellikle de Şöyle tutayım sevgili kardeşlerim. Küçük küçük çıkmış. İ harfi bakın. Adında İ harfi olanlar sıkıntı çekecekler. Adınız olabilir, soyadınız olabilir. Dev şekilde çıkmış bakın burada. Bükülme noktasına gelmiş. Bunlara dikkat edelim. Çünkü kalbe doğru bükülmüş. İ harfi. Lütfen bunlara dikkat edelim. Nedir bu? Karı koca aranıza girebilirler. Biraz dedikodu durumları. Kara kedi girmeleri, aranızı bozma şekilleri biliyorsunuz bizim insanlarımız. Her türlü naneyi uygulama durumları var. Lütfen başkalarına itibar etmeyin. Kendinizi yıkılmış, bitmiş, perişan hissetme durumları olacak bazı arkadaşlarımızın, bazı çiftlerimizi. Böyle düşünmeyin. Birbirinizi sevdikten sonra hiçbir şekilde sıkıntı yoktur. Canlarım benim şöyle tutarak, ışığa tutaraktan. evet Çok güzel, tertemiz. Kaşından koç burcu arkadaşlarımız çıkmış balıklar var gidin tepenizde balıklar çıkmış çok güzel tertemiz gidin gideceğiniz yere çok güzel bir yaşandı tertemiz sizi bekliyor bakın gittiğiniz yerler size hayırlı gelecek sevgili koç burcu arkadaşlarım hasta olarak da yatan vaziyette koç burcu arkadaşlarımız çıkmış hiç merak etmeyin güzel yere doğru gideceksiniz sizde en azından bakın tertemiz çıkmış dertimiz çıkmış değil mi sıkıntılar bastırılmış fakat toplayamamışsınız siz onları toplayıp atamamışsınız bazı koç burcunun şöyle tutayım arkadaşlar gölgede göremiyorum özellikle de bayanları zafer yapmış beyler bir kat aşağıda kalmış resmen burada beylerimiz bir kat şöyle tutayım ki böyle daha rahat göreyim bayanlarımız zafer yapmış Evet, Koç burcunun bayanları daha çok murada ermiş burada. Resmen bayanları görün zirvede. Beyler aşağıda bakın. Resmen bayan bayanlar ön planda. Daha çok iş hayatlarında zirve yapmışlar. Beyler bir adım geriden geliyor. Merak etmeyin bakın bayrak da elinizde. Beyler siz de zirveyi yapacaksınız. Hiç merak etmeyin. Sevgili kardeşlerim, isteklerinize gelince Bakın o kadar kuşlar, balıklar çıkmış ki küçük küçük sizin istekleriniz. Hani diyemem ki ben size şimdi Haziran ayı içerisinde ya milyarder olacaksın, milyoner olacaksın, her istediğiniz olacak. Bunu demiyorum ama sürprizli haberler alacaksınız. Güzeller nedir bu? Ya tazminat mahkemeniz vardır. Tazminatı kazanabilirsiniz miras mahkemeniz vardır ya da olmadı bir anda miras durumunuz meydana gelebilir istediğiniz bir evi bir aracı alabilirsiniz sevgili kardeşlerim ya da hiç beklemediğiniz bir anda bir aşk istediğiniz gibi bir aşk yolunuza çıkabilir samimi söylüyorum sizlere bakın kadar temiz çıkmış ki kalpler kuşlar küçük de olsa tertemiz çıkmış sizlerin Haziran ayı içerisinde isteklerinize kavuşma durumlarınız görülüyor sevgili koç burcu arkadaşlarım güzel insanlar sıkmayın canınızı şöyle dursun şimdi bakayım parotum ne söyleyecek sizler için istekleriniz için sevgili koçlarıma bunlar yapılır mı aman Allah'ım ama bastırmışsınız artık sıkmayın canınızı güzel insanlar hiç sıkmayın her şeyin hayırlısı önce sağlık diyoruz değil mi canlar Efendim iş hayatınızı açıyoruz şu an. Evet etki altındasınız. Etki. Evet şöyle açalım. Aşk hayatını gördünüz mü? Az önce tıpkı burada söylediğim gibi. Baylar bunlar baylar. Koç burcunun bayları söyledim. Burada ikilem, üçlem arasında kalanlar var. Yani iki şeyin arasında kalmış gitgeller var. Olmuyor değil mi? Olmuyor olmuyor canlar olmuyor. Burası sağlık. Sevgili koçlarım benim olur efendim. Herkese saygım var. Olabilir değil mi? Değil mi? Gönül bu gönül. Bilmiyorum. Ben bir şey bilmiyorum artık. Ben kurcalamıyorum canlarım benim. Sizleri seviyorum. İş hayatınız, aşk hayatınız, sağlık durumunuz canlarım benim sevgili koç burcu arkadaşlarım güzel insanlar. İş hayatınız bakın daha öncesinde söylemiştim burada zaten kaderin azizliğine uğramışsınız. İş hayatında haksızlığa uğramış. Özellikle de bayanları gördüm. Sevgili kardeşlerim bayanlarımızı gördüm. Haksızlığa uğramışlar. Belki terfi alacaktı. O kadar emek verdi. Yanındaki arkadaşına bu verildi. Örnek veriyorum sizlere. Haksızlığa uğranılmış. Yanlışlara uğranılmış, yanlışlar görülmüş, kıymeti bilinmemiş, değeri bilinmemiş, kadersel. Ne yapmış benim koç burcu bayanım bu haksızlıklar içinde işimi kaybetmeyeyim diyerek gerçekleri kabullenmek durumunda kalmış. Burada resmen çıkmış %50-60'ı tamam o biçim işini yapıyor, kazanıyor, istediği gibi iş hayatları süper görülüyor güven lazım. Kadersel olarak haksızlık yaşanmış. Güven lazım. Çünkü güven yok ortamda. Bazı yerde bizim bayanlarımıza haksızlık yapılmış. Güven olmadığı için. Burada da bizim bu bayanımız, Koç burcu bayanımız iş hayatında yemiş olduğu darbe güvensizlikten dolayı yemiş olduğu darbenin etkisi altında kalmış. Ama ne yapsın? Bir şekilde acı çekmeyi göze alıp gerçekleri kabullenmiş. Tamam mı? Tamam. Gelelim beylerimize. Beylerimiz iş hayatında bir verim verim içindeler. İş hayatları gayet iyi görülüyor. Canlara kötü olanlar yok mu? Mutlaka var. Onları saymayalım. Onlar da güzel yere doğru gidecek. Çünkü hiçbir şey her zaman ne iyi gider ne de kötü. Sabit değildir. Bitti bu kadar kader çarkı dönmeye başlamış koç burcu beyleri için artık güvenli bir kazanca doğru gidiyorlar gidiyor musunuz güvenli kazanca doğru gidiyorsunuz güzel kardeşlerim bunun da etkisi altındasınız bakın artık verimler sizler için güvenli bir şekilde sizi etkisi altına zaten almış artık geçmişin olumsuzluğunu sevgili koç burcunun güzelleri geride bırakmış artık tamam benim için Değişim zamanı diyor. İş hayatınız bu. Genç kızlarımız için de aynı şey geçerli. Genç beylerimiz için de iş hayatı mı? Hepiniz için geçerli, sevgili kardeşlerim. Gelelim aşk hayatımıza. Şuradaki çıkan resmen Koç Burcunun beyleri. Çünkü burada da zaten çıkmış. İkile arasında aşk hayatında azize engeli bize gösterir. İki kişinin arasında Azize'yi görüyorsunuz. Koç Burcu beyleri. Güzel kardeşlerim kurcalamayayım diyorum ama olabilir saygı duyuyorum. Hepinizi çok seviyorum olabilir. Bundan dolayı çıkış olmaması dolayısıyla aşk hayatlarında. Burada da çıkmış zaten yapay vaziyetliler. Yatıyorlar rahatsız çıkmışlar benim. Koç burcumun güzelleri olur o kadar sıkıntı olur. Dört dörtlük yaşantı yok. Bundan dolayı içinden çıkamayınca Koç burcumun bazı güzelleri bazı şeyleri askıya almış. Darlık, sıkıntı bunalıma girmişler. Bundan dolayı da bakın yoğun duygular hissediyorlar. Oysa istiyorlar ki bu insanla biz bir olalım. Ama olmuyor. Boşa koysan dolmuyor, doluyor koysan almıyor hesabı. Bazılarınız bu işin içinden çıkamıyor. Gelelim sevgili bayanlarımıza, canlarım benim, güzel insanlar, şurayı kurcalamayalım. Bu zaten özellikle baylarda çıkmış. Size gelince, sizin Aşk hayatında sıkıntınız var. İkilem arasında olan bayanlarımız var. Hiç merak etmeyin şu vaziyetiniz gidecek. Haziran ayı içerisinde bakın yoğun duygularla keskin bir şekilde kararlar alacaksınız. Ben örnek veriyorum arkadaşlar size. Ben artık yoluma çıkan kişiye işte keskin sözler yapacağım. Sağlam mısın değil misin? Kalıcı mısın gidici misin? Ben artık kalıcı istiyorum ömürlük istiyorum diyeceksiniz sevgili koç burcu bayanları. Aşk hayatı olmayanlar, sevgilisi olmayan veya küssün veya evde işiniz hiç fark etmiyor. Yeter artık bunlar ben şu şekilde bir yaşantı istiyorum. Şu şekil bir birliktelik istiyorum diyebilirsiniz. Bakın sadece yalnızlar için söylemiyorum. Evliler için de aynı şey geçerli sevgili kardeşlerim. Çünkü evliler burada biraz sıkıntılı çıkmış. Bazıları yine hepinize söylemiyorum araya kara kedi girme durumları var bundan dolayı da bazı koç burcunun çiftleri bakın burada keskinlik yapabilirler. Farkına varabilirsiniz. Aranızı bozmaya çalışanların, kara kedilerin veya aranıza laf sokmaya çalışanlar, yakın çevreniz, komşularınız, aileden de oluyor bu. Akrabalardan da olabiliyor. Hayatta her şey bizler için Bunlara karşı bakın. Burada tetikli olma durumunuz olabilir. Keskin bir şekilde, evet ya da hayır bir şekilde kendinizi gösterebilirsiniz. Karşınızdaki iki yüzlü mü diyelim, yüzü gülü iş çevirenler, samimiyet sizlere karşı bakın. Burada kılıcı kaldırabilir. Önlem alabilirsiniz. Öyle diyeyim ben sizlere sevgili Koç Burcu'nun evli çiftlerine söylüyorum bay bayan hepinize söylüyorum canlarım benim aşk hayatınız bu vaziyet. Gelelim sağlık durumunuza. Bakın sağlığınız çok da kötü çıkmamış. Fakat sıkıntılardan dolayı artık maddi sıkıntı, borç sıkıntısı, aile sıkıntısı oluyor ya değil mi? Hepimizin hayatında bunlar olan şeyler. Çoluk çocuk sıkıntısı ufak bebek ağrılar sızılardan dolayı yatan arkadaşlarımız çıkmış burada sevgili koç burcu arkadaşlarım ama merak etmeyin inanın çok da kötü çıkmamış. Çok ağır bir rahatsızlığınız görülmüyor. Ha hastanede yatanları saymıyoruz. O başka onlar Allah'ta. Evinde yerinde olan arkadaşlarımız için söylüyoruz sevgili kardeşlerim genel açılım olduğu için bunu bu şekilde söylemek durumundayım. Bakın ustalaşmış bir şekilde kendine bakan sporunu yapan, diyetini yapan, kendine dikkat eden Koç burcu bireyleri var. Canlılık geliyor. Haziran ayı içerisinde canlılık geliyor bakın buradaki kartımız canlılık kartı. Enerji gelecek. Sevgili Koç burcu arkadaşlarıma, ardından aman Allah benim Koç burcu arkadaşım durur mu? Sağ, sola o enerjiyle kupalar uzatmaya kalkacak. Diyecek ki ben kendime geldim. Ben kendime bakıyorum. Camlandım. Aynı şekliyle kupa uzatmak derken sağlık açılımında aşk anlamında değil. Belki de bir komşunuz rahatsız. Veya bir arkadaşınız çevrenizden herhangi biri o kişilere öneride bulunabilirsiniz. Bakın kupa uzatıyorsunuz. Ben şunu şunu uyguladım. Bana iyi geldi. Bu Canlandım aynı şeyi sana da öneririm. Hani biz genelde deriz ya canlarım örnek veriyorum ya işte çay iç iyi gelir örneğin veya bitkisel bazı kürler ne bileyim anlayın işte ilaçlar bana çok iyi geldi canlandım aynı şeyi sizde deneyin sana da iyi gelecektir gibi önerilerde dahi bulunma şansınız çok yüksek görülüyor. Yani sağlık durumunuz süper biraz aşk hayatında sıkıntı var. İş durumu ise %50 %50. İsteklerinizin gerçekleşmesine gelince canlarım benim hiç merak etmeyin. Sevgili koç burcunun güzelleri buyurun işte gerçekleşecek. Gerçekleşecek. Ufak ufak gerçekleşecek sizin istekler. Bakın. Aman Allah'ım sizlere buketler uzanıyor diyeceksiniz ki ben erkeğim. Bana ne uzanabilir? Bilemezsin güzel kardeşim belki kredi başvurusu yaptın araç alacaksın ev alacaksın veya kaderindeki bir aşkı yoluna çıkacak bu da bizim isteğimizdir bunu sakın unutmayın tamam mı güzel kardeşim istekleriniz yavaş yavaş gerçekleşmeye başladığı an ne der kartımız geçmişe bakış yapacaksın nerede kaldı o eski günler artık ben güzelliklere doğru gidiyorum tamamdır. Hadi bakalım sevgili koç burcu arkadaşlarım için. Çok güzel oldu. Ne diyor meleğim? Araştır diyor. Araştır. Öyle hemen kesip atma. Karamsarlığa kapılma. Farklı seçenekleri dene. Bir yavru kede dansıyla yeni yollar araştır. Hemen karamsar olma diyor sevgili koç burcu arkadaşlarıma. Evet koç burcu arkadaşlarım güzel insanlar. Bu açılımımızın sonuna geldik. Bu açılımı beğendiyseniz